Yangın çıktı, ambulanslar gidiyor oraya ağamınım Yangın ulan, çıktı ulan, okulda Yuki böyle yanmamış Aa gizledim Neden yandı acaba? Çok merak Çekil ettim ya. şu anda Çekiyorum çekiyorum Bayağı kötü yanmış İtfaiye de gitti ooo Kesin birisi o. ölmüştür ha. What? İtfaiye de oraya İnşallah söndürürler Söndürürler Dün evet Gülce ne bakıyorsunuz Arkadaşlar Ne? Neyi bakıyorsun? Ne Hee dolarlı çanta Damn! Aa, sen, sen, sen iyi misin? De, hmm. Usla usla oturursanız ormandan güvenle geçmeniz için size yol göstereceğim. Yol üstünde gördüğünüz el yapımı eşyaları ve maskeleri olmayı da unutmayın. Şu anda Şu anda geliyo Buradan artık ha ha ha. ha. ha. Oğlum buna vuruyor muyuz lan? İşte geldi. Hayvanları kızgın ruhların elinden kurtarın. İyi ruhlar gidin ve bu işi bitirin. Ben bunu yapıyorum. Ben bunu yapıyorum. Kaçıyorlar. Peşlerinden gidelim. Hırsızlar kamyonlarını aldı ve bozkıra yöneldi. Fil dişine el yapımı eşyaları geri almanız için harika bir fırsat. Gördüğünüz yerde değneğinizi de yakalayalım. Vur vuru vuru vuru Ben bunu... işte geldiler. Vurdum vurdum. Eğer bir korkak arkada kalırsa ona bir ruh gönderin. Arkadaşlar bugün çatışma e, yapmıştık, hareketi vurduk, en çok hata veren bendim. Çok vardı gerçekten. Evet arkadaşlar, arasın YouTube'da da kısa videolarını açacağız. Oradan da Aşağıda linki var değil mi arasın? Evet. evet. Altta linkini koyuyoruz arkadaşlar. Evet, ben koyacağım linkini. Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Görüşürüz. De. <gülüyor> Görüşürüz hadi. Görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar,